Merhabalar efendim, selamlar, sevgiler. Umarım keyfiniz yerindedir. İlk önce isterseniz kapak fotoğrafımızdaki hanımefendiyle başlayalım. Jane Fonda kendisi 83 yaşında. Bugün aerobik diye bir şey biliyorsak dünyayı tanıtan insan odur. Kasetleri 80'li yıllarda bizim televizyonlar dahil olmak üzere her tarafta gösteriliyordu. Tabii bu kadar zinde ve dinç olmasının bir payı da spor değil. CNN sahibinden boşunurken aldığı... Onlarca para olduğunu da söylemem gerekir. Bir kere kronolojik yaş ve biyolojik yaş arasında bir paralellik var tabii ki ama yaşlanmayla beraber bu iş giderek açılıyor. Çok detaylı formüller var. Bu formüllerin içerisinde en güçlüsü, bakın kan tetkiklerinden tutun fiziksel testlere, hatta bilişsel testlere yani hafıza testleri, ses yazı bununla ilgili yapılmış olan çok sayıda tezi bir araya getirip matematiksel formül olarak hesaplanıyor. Tabii ki biz böyle bir şey yapmayacağız. En doğrusu bu. Ama yaşlılık konusunda önce küçük bir şeyden bahsedelim. Telomer diye bir şey duymuşsunuzdur. Telomer kromozomlarımızın ucundaki küçük plastik kaplar. Kısa olması iyi değil, kronik hastalık anlamında geliyor ama uzatabiliriz kısa olsa bile. Spor, beslenme ve uykuyla tabii ki. Peki ne işe yarıyor bu? Bir kere her şeyden evvel Özellikle hücre bölünürken bu DNA'nın iyi bölünmesini sağlıyor, sağlıklı bölünmesini sağlıyor, çözülmüyor ve dolayısıyla sağlıklı hücreler yaratıyor. En kritik noktası bu telomerin. Bir de yaşlılık denince aklınıza gelecek şey şu olması lazım, bir kas kaybı var, sarkopeni deniyor buna. Hani kemiklerin batıyor derler ya, dikkat edin bakın yaşlılar devamlı sağlarını sollarına, Yastık koyarlar sebebi budur. Kaslar kaybolduğu için kemikler gerçekten batar. Özel silikonlu yastıklar minderler vardır. Bir de esneklik kayboluyor tabi ki haliyle. Özellikle eklem ve bir takım eksiklikler söz konusu oluyor. Yaşların en büyük dertleri. Bakın sizi kızdıracağım ama şöyle bir basit test var. Eğer eğildiğiniz zaman dizlerinizi kırmadan avuç içlerinizi yere dokunuyorsa bravo tebrik ediyorum sizi 20-25 yaşındasınız. Biz bunu sınıfta yaptık hiç dokunan çıkmadı maalesef. Eğer parmak uçlarınızı yere değiyorsa heh, bir kademe daha ilerdeyiz 35-38 yaş arasında öyle bölmüşler benden aktarması. Eğer sadece e, ayakkabıma dokunabiliyorum derseniz o zaman 38-50 yaş arasındasınız. Ama bundan 1-2 ay önceki kadar hani bisikletçi olduğum için de arka delilerim çok güçlü olduğu için böyle bir pozisyondaysanız 50 yaş üzerindesiniz demektir. Ama ben bayağı ciddi bir şekilde çalışıyorum. Şimdi parmak uçlarımı yere kadar değdirebiliyorum ama avucumu değdirebileceğimi pek zannetmiyorum. Eğer rahatsızlığınız varsa bunu yapmayacaksınız. Bir de test var. 10 kilodan fazlanız varsa artı 2 ekliyorsunuz yaşınıza. 5 kilodan fazlanız varsa artı 1. Normal kilomun altındayım. Bakın eksi 2. Hep söylüyorum aç kalmak, zayıf olmak her zaman için daha faydalı ve sağlıklı. İkincisi ne kadar egzersiz yapıyorsunuz? Biliyorsunuz haftada 150 dakika egzersiz öneriliyor. Eğer bunu yapıyorsanız, bravo, tebrik ediyorum, eksi 2 yaş. Bakın 150 dakika ne kadar fark ediyor. 150 dakikayı bulmaz ama arada bir yürürüm pek bir etkisi yok. Çok az yürürüm o zaman yaşınıza artı 2 daha ekliyoruz maalesef. Egzersiz dediğimiz gibi telomerimizi ne yapıyor uzatıyor. Ve böylelikle biyolojik yaşımızı da geri çekebiliyoruz. Eğer bol sebze meyve yiyorsanız eksi 2 çıkartıyoruz. Abur cubur yiyorum artı 1 ne bulursam yiyorum artı 2 maalesef. Dediğim gibi sağlıklı olmanın sıkıntılı yanlarından bir tanesi de bu. Günümüzün ne kadarını oturarak geçiriyorsunuz? 8 saatten fazla otururum. Maalesef bu kötü. Artı 2 yaş. Her bir saatte bir kalkıp dolaşıyorum. Biz de önleriz bunu. Ama maalesef bunun çok fazla etkisi olmadığını söylüyor testlerde. Devamlı dolaşırım. Eksi 2. Yani aktif bir hayatınız varsa iyi. Ama mesleğinizi değiştirmek zorunda kalmayın. Sigara içiyorsanız peki tahmin ettiniz tabii ki eğer evet ben içiyorum derseniz artı 2 bıraktım derseniz 0 bir etkisi yok. Hiç içmedim derseniz eksi 2 gördüğünüz üzere aralarında 4 puanlık bir spektrum var. Peki başka neler var? Uyku ben her zaman söylüyorum uyku bağışıklıktan yaşlılığa kadar her şeye çok uygun. En az 7 saat uyurum eksi 2. 6 saatten az uyurum artı 2. Hafta içi Az hafta sonu çok uyurum. Geleneksel metot bu biliyorsunuz. Maalesef bu yaşınıza artı iki ekliyor. Şimdi stres durumunda oldukça ilginç. Çünkü mesela çok kısa dönemde stresim olur. Gün içinde o da geçer gider diyorsanız. Tebrik ediyorum sizi. Eksi bir. Çok stresliyim. Her şey beni etkiliyor diyorsanız maalesef artı iki ekliyorsunuz. Stresim yoğun. Zorlanıyorum dediğiniz zaman ama çözüyorum deseniz bile çok fazla etkili olmuyor. Stres var ortadan kalkmaz ama kısa olması gerekiyor. E tabii eğer İstanbul'da oturuyorsanız artı bir kafadan var demektir. Araba kullanıyorsanız bence artı 2 bu böyle devam edebilir. İstediğiniz kadar kendinize puan ekleyebilirsiniz. Alkol kullanımı, bakın burada ilginç bir nokta var. Her zaman değil, arada bir kullanırım. Yani her gün içmiyorum derseniz, özellikle eksi bir fena değil. Özellikle fermente olan gıdaların etkisi var. Ama çok içiyorum derseniz, artı iki. Şimdi geldik işin en tehlikeli... Belki de sizi kızaracağım kollardan bir tanesi bu. Bakın böyle bir hareket var. Bunun ters dua hareketi deniyor. Ellerinizi yumruklarınızı da belinizle birleştiriyorsunuz. Sonra parmaklarınızı beraber dua eder pozisyonuna getiriyorsunuz. Eğer bunu yapsa gençsiniz. gençseniz. Bunu kimse inkar edemez. Hele bu hareket var bu facia. Eğer elinizi bu pozisyonu gidip parmaklarınızı değdiriyorsanız aferin. Eğer parmaklarınızı tutup birbirine çekebiliyorsanız gene gençseniz. Bu gerçekten çok zor. Bu büyük esneme hareketi ve çok uzun süre çalışmaya gerektiriyor. Ama kişilerin kas ve esnekliğini, yaşla ilgisi yok, ile ilgisi var. Bunu asla unutmayınız. Bir de tabii ki insanın ruhunun genç olması her zaman daha iyidir. İşte böyle size güzel bir süzle videoyu kapatalım. Gençliğin güzel bir yüzü var, ihtiyarlığın ise güzel bir ruhu var. İkisini mümkün olduğu kadar koruyalım efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.